Yelkenli ve motorlu çiftin kanalına hoş geldiniz. Geçen bölümde Bozburun'dan ayrılıp Girneit koyuna demirlemiştik. İzlemeyenler video kartına tıklasın. Bu bölümde Girneit'ten ayrılıp Hisarönü Körfezi'nin incisi Kameraya Adası'na gidiyoruz. Ve sizi adanın harika drone görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz. Beğen tuşuna basıp abone olmayı ve tarihi eserlere saygılı olmayı unutmayın. Güzel Gürneytten Günaydın Bakın ne kadar barrak Keyfin yerinde bakıyorum. <gülüyor> e. balık alıyorum. Balık geldi. O Yani. Mercanlar olabilir bakalım. Evet, Mercan var, işte evet, var bu falan şöyle. Aynen, sen, evet, onlardan yani. al. Çok, çok şöyle. Yani. Bak o kıl kuyruğu değil de, şu şişman olanlar var ya. Yani, göstereyim söyleyeceğim. Dört tombul mu diyorsun? Bak bizde sen var ya, toplamda kaç tane yeriz? Eğer o tombulsa, iki iki yeriz. Yüksek üç üç mü yeriz? Yüksek o bir şeyler var ya, şişman gibi olanlar var ya. Hadi söyle sen. Bunlar mı? Heh, onlar. onlar. Neydi onun Alt adı? Mercan. Mercan. Üç mü? Başka yok değil mi Mercan? Evet. Bu biraz küçük. Daha büyüğün. Yok tabii. Yok, tam İyi bir. olsun. Beş. On da kalır. Altı. Var, İyi var. mi? Yani iki tane de küçük ekle madenin yanına. Yeter. Narcana barbun mu aldın Mert? Evet. Ne kadar yapacak? Yani bozburn mı geliyor? Oo evet, baba, bozburn mu? Şurada de baba. Ne gram abi bu? 750 çıktı. Çok mu ya daha 750? biraz çok. O iki küçüğü alsak mı? Ama 750 ama şöyle düşün. Heh. Yarım kilo düşün. Ha şey yapacaksın, yani, ayıklayacaksın. Yani. O da doğru. Evet. 750 mi dedim? Evet abi, 750 gram 100 lira atıyor bu, 105 lira 100 lira. 100, 100, 100 gram mı? Evet. Tazecik balık yiyeceğiz bugün. <gülüyor> Mercan ne bar... Abi temizliyor. Mert de şöyle tekneyi tutuyor. Kakaç vereyim mi Mert? He? Tamamıyorsan zor ya plusı bırakabilirsin teknya Olur açsın ben zaten dedim yani, dedim. Evet Eda hocam nasılsınız? Bugün balık tuttum arkadaşlar çok yoruldum ama değdi. Bardımlar tuttum, mercanlar tuttum. O Öyle mi? Yalnız sonra. videoda başka şeyler deniyor bu konuyla alakalı. 3 <gülüyor> kağıt seziyorum. Bunu önce koyalım bence görüntülerde. <gülüyor> e, eline sağlık şimdiden. Bu ne? Şey mi? Mısır unu mu? Evet. Mısır unla buladık. Elimiz Ondan bu sonra vardı. tavada Aynı. yapacağız değil mi? Aynen. Tamam. Salata. Bir de yandaki guletten şey alsak, buz, buz alsak belki uzo içersin. Bakayım. tekne de uzo var da. Şu gulete gidip bir rica edip de bana bir buz ver diyeceğim. Diyecek misin abi? Ya yani derim ya. Veriyorlar. Var onlarda bol bol. Bizde Biliyor yok. yok. Ha, benim buz yapma makinem vardı şu. Varsa verin Ozuldu ama yoksa veramazsın. Şu hemen altta Vestel var. Normal ev tipi. O yüzden yapamıyorum. Evet, ee, hayallerimiz yalanıyor. Aynen var. ya, buz işi kötü oldu yani. Ne yapacaksın? Oluyor işte bazen böyle şeyler. Bir <gülüyor> barbunyamız var bu arada, güzel. O da gerçek zeytinyağıyla yapıldı. Nefis. Evet, güzel yani, bir de yaparım şöyle. Daha ne söyleyelim. olsun işte, tamam. Bitti gitti. Sumakla şöyle ezerim. Hadi afiyet olsun. Evet, işte balıklar yolda. Gel kızarıyorlar. Paluklar. Soğan salatamız da yolda Mert kaptanım yandaki guletten Ayla Sultan Gulet e. teşekkür ederim kaptana Buz aldı Şimdi kırıyor onu Kıbartıklarımızı maruz görün <gülüyor> Cam bir şey taşıyamam bu teknede en sonunda uzun oley plomari. evet şimdi balığımız hazır mis gibi kızardı rakımız hazır en büyük kapımı en büyük bana geliyor <gülüyor> salatamız güzel ve el yapımı barbunya benim favorim nefis <gülüyor> Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. İmkansızı başardık. Arkadaşlar evet, o evet. kadar küçük tekne de yani bu işler fark edilmiş kolay değil. olmuyor yani. ya zor yani. Yağma falan bir şey. diye korkuyoruz. Aynen aynen. Çok soğuk. Ve buz Ama yani. <gülüyor> oldu. Hadi afiyet Ol, olsun. Olmayan şeyi yaptık. Bu arada zo Plomari. Bu bizim favorilerimizden çok hoş bir şey yani Vallahi nefis bir şey. Mis gibi koktu. Mis gibi kokar yani. Yarasın. Tamam. <gülüyor> Girin eğitim, güzel denizi. Buranın en güzel özelliği de çok serin serin esiyor değil mi Mert? Püfür, püfür Bayıldık yani. Maşallah. Girin Eğit'in de keçileri var. nasıl kuşu var şurada <gülüyor> aa iki tane var ziyaretçimizin tatlılığına bakın Sen çok tatlısın, gel buraya. Evet, şimdi 3 gece kaldığımız bu güzelim koydan ayrılma zamanı. Halatları çözdük. Girneit koyu güzel, hoş. Gayet keyifli bir yerdi. Artık şu kilisele, üzerine kilise üzerinde kilise olan ada olan Kameriye Adası'na bir bakacağız. Oradan Sığ Liman, Selimiye tarafına geçeceğiz. Evet, Yirney'te artık terk ediyoruz. Burada keçiler çok tatlıydı. Şu dağın en tepesinden inip çıkıyor hayvanlar. Koy derin ve rüzgarlı bir koy. Şunlar adalar. Öyle keyifli bir yer. Hisler onun körfesi yaşasın. Bahçeden geçiyoruz, full gözüküyor. Saçlı oluyor. Solumuzda da hemen uzun ada. Şurada Koca Ada, Koca Bahçenin karşısına Koca Ada. Bacı adanın koyları Bu tarafı daha Meltem'e korunaklı oluyor. Bu da Kameraya adası. Oradan da bir koy var. Bülent de var içeride. Germez. Baya baya silinli bir dağ. Silin demişim dik yani. kameriye de güzel koylar ve falan tekneler var. Gördüğünüz süre... gibi. Ha şey güzel. Demir atacağımız yere yaklaşıyoruz. Adanın üstündeki kiliseyi görüyor musunuz? İlk teknenin hemen üstünde. Buradaki keçi bağlayı versin ya. İpi atıyoruz oğlum bağla. Hiç. Oğlum bağla. keçi öyle geldi geldi baktı ipi bağlamadı insan bağlar bir keçi bağlar bir Pardon bak bu Teke. Denizden limon tuttum. <gülüyor> Duzlu limon Bakın arkadaşlar oldukça ilginç ve güzel yapıda bir kilise var buraya az sonra tur tekneleri hücum edecek O yüzden biz hemen çekimleri yapalım derken bir tane geldi bile Bir dilek ağacı görüyoruz. Herkes bir şeyler bağlamış. Zorisi de görüyoruz buradan. Birazdan kilise yakıntılarını gezeriz. Tam mozaikler varmış. Bakın. Mozaik taşlara basmayın diye uyarı yazmışlar. Eskiden yoktu bu uyarı. Bu uyarıları yeni yapmışlar. Çok güzelmiş. Koklakya dediğimiz stil de yapmışlar bunları. Sanırsam eskiden geldiğimde şu güzel muzeyin ortası böyle çökük değildi. Fıstık gibiydi. Ama işte koruma olmayınca böyle oluyor. Yazık ediyoruz. Ne tarihe sahip çıkıyoruz. Ne kendi tarihimize, ne geçmişe. Şu topraklar üstündeki hiçbir şeye sahip çıkmıyoruz. Doris kız da orada bizi bekliyor. Kilisemizin girişi burası. Dallar duvarda yazılar yazmışlar tabii ki. Çok güzel, masmavi bir rengi varmış bu kilisenin, çivit mavisi. Şurada aşağıda gözüküyor birazcık. Bakın. İkon var bir tane ikon var. Ve Hazreti freski var. Renk çok güzelmiş. Burayı tahmin edebiliyorum çünkü Rum kiliseleri çok güzel oluyor ortalık kiliseleri silin silin süslü süslü oluyor çok güzeldi eminim